Merhabalar 30 Mayıs 2022 tarihinde saat 14.30 civarında İkizler Burcu'nun 9 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu videoda bu yeni ayın açılarını etkilerini tartışacağız sizlerle birlikte. Akabinde burçları neler bekliyor buna dair paylaşımlarım olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmak için... Bekleyenler varsa onları abone ol tuşuna bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi göstermek adına ve aynı zamanda yeni gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Beni instagram opikusatsölece hesabından da takip etmeyi unutmayın lütfen. Evet ikizler burcunda meydana gelecek olan yeni ay Mayıs ayının sonunda yeni başlangıçlarla yeni gündemlerle Haziran ayına girişimizi sağlayacak. Nisan ve Mayıs aylarında tutulmalar döngüsü bizleri biraz sarstı. Özellikle e, sahip olduğumuzu düşündüğümüz, ait olduğumuzu düşündüğümüz konularla ciddi sorgulamalar yaşattı. E, bu bağlamda akrep ve boğa aksının e, etkileri devam ediyor olsa da gündemimizi değiştirecek bir yeni aydan bahsedebiliriz. Yeni ayın haritasına baktığımız zaman... Anın haritasında ki inşallah bu sefer ekleyeceğim videonun içerisine anın haritasında terazi burcunun yükseldiğini görüyoruz. Terazi burcunun 4 derecesi yükselirken şans noktasında tam olarak terazi burcunun üstünde yani 4 derece terazi burcunda ve yükselen noktasında olduğunu görüyoruz. Bu özellikle bu yeni ay ile beraber bir takım şanslar ve fırsatlar elde edebileceğimizi gösteriyor ki keza şans noktası aynı zamanda yeni ay ile de bir üçgen görünüm yapmaktan Heyecanla peşinden koştuğumuz bir şans bir fırsat özellikle maddi anlamda hayatımızı üst noktaya taşıyacak bir takım imkan ve olanakların hayatımıza dahil olması muhtemel gözüküyor bu yeni ay enerjisi ile beraber. Ve yükselen yöneticisi Venüs'e baktığımız zaman e, haritanın e, 8. evinde bulunduğunu görüyoruz Plasidius yönteme göre. Bu da özellikle parasal konular, gündemler, e, ortaklaşa gelir gider meseleleri, maddi kaynaklar, toplu para giriş çıkışlarıyla alakalı konuların daha ziyadesiyle gündemimizde olacağını gösteriyor. Maddi konular gündemde, değer yargılarımız gündemde, sahip olduğumuz derinlik gündemde ve krizleri çözme becerilerimiz yine gündemde olacak. Bir takım şanslar sunacağını söylemiştim bu yeni ayın bizlere. Ancak aynı zamanda tabii ki zorlanacağımız alanlar da olacak. Özellikle haritanın geneline baktığımız zaman e, haritanın tepe noktasında Lilith-Seres kavuşumu olduğunu görüyoruz. Burada geleceğimizle alakalı tehlikeli sularda yüzdüğümüzü hissettirecek deneyimler yaşayabiliriz. Özellikle otorite konumundaki kişiler, belki ebeveynler, patronlar, devletler, resmi kuruluşlarla alakalı niyet sorgulaması yapmamız gereken bir süreç. Kendi menfaatlerimizi e, önünde tutmamız gereken bir süreç olacaktır. Özellikle burada başkalarının yönlendirmesiyle, başkalarının düşüncesiyle başkalarına hizmet eder vaziyette ilerlemek çok doğru bir yola sevk etmeyecektir bizlere. Bu noktada özellikle anlaritasında 6. ev vurgusunun özellikle Mars-Jüpiter-Venüs kavuşumunun ki Mars-Jüpiter kavuşumu alçalan noktasıyla hemhal vaziyette. Olayların, problemlerin, mevcut sorunların daha büyük şekilde karşımıza çıkacağı, artık gözden kaybedilemeyeceği bir şekilde bu sorunlarla ilgilenmemiz, çözüme kavuşturmamızın zorunlu olacağını gösteren bir yerleşim var. Burada bilhassa baktığımız zaman özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler alanında muhataplarımızın ani çıkışları, ee, ve yüksek çıkışları, abartılı çıkışları Artık kendi şansımızı, kendi fırsatımızı, kendi yolumuzu çizmemizin gerekli olduğunu hatırlatacak vaziyete gelebilir arkadaşlar. İkili ilişkiler alanında Nelit Vertex kavuşumu bilhassa bu süreçte muhatap olduğumuz kişilerin, yakın temas kurduğumuz kişilerin kadersel anlamda bizde bir takım yaralar açarak, bizde bir takım sorunlar açarak aslında kendi bireyselliğimizi, kendi bireysel dünyamızı ve isteklerimizi ön plana çıkarmamıza katkı sağlayacağını gösteriyor. Evet yeni aya dönecek olursak yeni ay e, anın haritasında ikizler burcunda ve Haritanın 9. evinde e, yükseliyor olacak. 9. ev biliyorsunuz bizim 10. eve hazırlık evremizdir. E, geleceğe dair bir adım atmadan önce, bir plan yapmadan önce bunun içsel değerlendirmesini yaptığımız, hak ve etik anlayışları sorguladığımız, değer yargılarımızı gözden geçirdiğimiz, manevi inançlarımız, entelektüel kapasitemiz, hayata dair e, oluşturmuş olduğumuz vizyon ve yaşam görüşümüzle alakalı bir alandır. Özellikle sosyal medya, yurt dışı konularında yenilikler söz konusu olacaktır. Bu yeni ay enerjisi ile beraber. Burada aynı zamanda yeni ayın Eros ile kavuşumunu görüyoruz. Yeni ayın Eros ile kavuşumu tutkulu bir başlangıç, heyecanlı bir başlangıç sürecinde olacağımızı da ifade etmekte. Aynı zamanda Mars-Jüpiter kavuşumuyla yeni ayın 60 derecelik bir açısı oluşacak. Burada artık harekete geçmeye başlayacağımız, aksiyon almaya başlayacağımız, hızlanacağımız bir süreçten bahsedebiliriz. Hızlı kararlar alıyoruz, hemen harekete geçiyoruz. Abartılı tavırlar ve davranışlar sergiliyor olsak da o üzerimizdeki atalete atmaya başladığımız bir süreçten bahsedebiliriz. Yeni ayın yükselen noktasıyla ve alçalan noktasıyla yapmış olduğu görünümler, özellikle ikili ilişkiler alanında yeni vizyonlar, yeni bakış açılarına sahip olacağımızı, süreçte kendimizi ilişkiler yoluyla güncelleyeceğimizi ve mevcutta devam eden ilişkilerimize karşı bakış açımız, gidişat, ortaklaşa paylaşımlar, entelektüel paylaşımlar, bununla birlikte Aynı değer yargılarına sahip olma gibi konuların önem arz edeceğini ifade etmekte. E, haritaya baktığımız zaman genel itibariyle 8. ev vurgusunun da yoğun olduğunu görüyoruz. 8. ev vurgusunun yoğun olması özellikle retro merkürün e, kuzey ile yakın kombinasyonu Uranüs, Pallas ve Venüs'ün etkileşimiyle beraber Ortaklaşa paylaşımların parasal konuların gelir gider dengesinin de hat safhaya çıktığı bir süreçten bahsedebiliriz. Aynı zamanda e, Retro Merkür'ün 4. evdeki e, Retro Pürütöy yapmış olduğu 120'lik açı ise e, yatırımlar, ev, gayrimenkul, arsa gibi konuların menfaat getirdiği bir süreç içerisinde olacağımızı da gösteriyor. Ekonomik anlamda özellikle gündemlerin ekonomik Zihnimizde çok fazla yer etmeye başladı. Yeni düzen değişimleri sağlarken aslında kendimizi garanti altına alıp aynı zamanda tutkularımızın da peşinden gidebileceğimiz yerleşimler olduğunu göstermekte. Burada MC noktasıyla kavuşan Lilith-Seres kavuşumundan bahsetmiştim. Satürn ve Vesta ile 5. evdeki Satürn ve Vesta ile güzel görünümleri var bu kavuşumun. Burada özellikle bizi heyecanlandıran bir konu var. Ancak bu bizi heyecanlandıran konu geçici bir heves değil, geçici bir konu değil. Ee, uzun zaman boyunca belki üzerine düşündüğümüz veya uzun vadeli bir yatırım yapmayı planladığımız bir konu. Burada gerekirse e, gücümüzden e, vazgeçmeyeceğimiz, gücümüzü kötüye kullanabileceğimiz hatta, e, insanları etki altına alma noktasında... E, gerekli yetileri becerileri e, kullanıp değerlendireceğimiz bir süreçten de bahsedebiliriz Çünkü çok istediğimiz bir konu var e, çok eveslendiğimiz bir konu var buna uzun zamandır e, kafa patlatıyoruz veya uzun zamandır bununla alakalı harekete geçmeyi planlıyoruz hal böyleyken artık e, zafere giden yolda zafere giden e, yolda her şeyin bahtır mantığıyla e, biraz daha e, tehlikeli sularda da yüzmemiz mümkün gibi gözüküyor bazı ilişkilerin paylaşım noktasında özellikle maddi ve manevi paylaşım noktasında testten geçeceği ve burada ne kadar derinleştirebildiği, ne kadar ortak bir paydada buluşabildiği gibi konularla alakalı sınanmalar yaşanabileceğini söyleyebilirim ve ikili ilişkiler alanında bazı kopuşlarda söz konusu olabileceği gibi zorlu deneyimlerle de açık olacağımız bir gündem söz konusu. Evet bu yeni ayın aynı zamanda balık burcundaki Juno'yla bir kare görünümü var. E, bu da demek oluyor ki özellikle e, beraber vakit geçirdiğimiz yasal partnerlerimizle alakalı paylaşımlarda artık yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı, e, yeni bir yol belirleme sürecinde olacağız. Çünkü tutkuyla ve hevesle istediğimiz yeni bir yol varken bizi bu noktada eşlik edebilecek veya bizi geriye çekebilecek partnerler eğer hayatımızdaysa. Bunları ona göre kategorize etmeye başlayacağımız bir süreç var. Gündelik hayatımızda bize destek olan, bizi geliştiren, ileriye teşvik eden ilişkilerde e, güçlenmeler söz konusu olurken bizi aşağı çekmeye çalışan, bizi zorlayan, e, sürekli ikilemde bıraktıran e, ilişki modelleri varsa şayet bu ilişkilerde kopma ve bitme noktasına gelebilir. Burada dediğim gibi temel, esas maddi ve manevi aynı anlamda e, paylaşımlar derinleşebilmek ve ortak bir yaşam gayesine sahip olabilmek olacaktır. Evet yeni ayın genel enerjileri böyle yeni ayın detaylarına gelecek olursak yeni ayın 9 derece ikizler burcunda meydana geldiğini söylemiştik. Burada bulunan sabit yıldız ise bir kraliyet yıldızı aldeberan sabit yıldızı özellikle ikizler burcunun alfa taurus takım yıldızında bulunan bir yıldız ve mars doğasında bir yıldız. Doğunun gözcüsü olarak nitelendirilmiş Aldeberan yıldızı, gökyüzünün en parlak sabit yıldızlarından birisi. E, tabii diğer kraliyet yıldızları gibi e, büyük şanslar getiren, e, aynı zamanda etik değerleri sorgulatan bir e, kraliyet yıldızı. Yani e, niyetimiz e, gerçekten temizse bize e, şans veren, bizim önümüzü açan bir e, sabit yıldız olduğundan bahsedebiliriz. Genel olarak burada ilkeler, ahlaki hassasiyetler ön, ön planda olacaktır. Büyük başarı ve zenginlik yine bu sabit yıldızla ilişkilendirilmiştir. Hava grubunun e, en güçlü sabit yıldızıdır. E, genellikle askeri itibar, zenginlik, maddi veya manevi anlamda yükselmek, makam, güç, şöhret, tanınma gibi etkiler de getirecektir. ki gizler burcunda olduğu için iletişim yetenekleri, hitabet yetenekleri, ticari zeka, iletişim yeteneği ile beraber gelebilecek iletişim. Ticari bağlantıları da beraberinde getirecektir. Burada önemli olan karşımıza bu şanslar ve bu kazanımlar çıkarken etik ve ahlaki değerlere ne kadar önem verdiğimiz, ne kadar erdemli davrandığımız olacaktır. Eğer bu şekilde kuralları ve doğruları göz önünde bulundurarak hareket edersek büyük bir yükseliş. Bulunduğumuz alanda, hedeflediğimiz alanda o tutkuyla arzuladığımız konu her neyse bu alanda yüksek bir noktaya bizi taşımayı vaat eden bir sabit yıldızdan bahsedebiliriz. Eğer bu dönemde bu sabit yıldızla etkileşime giren yeni ay döneminde bir takım kayıplar veriyorsak niyetlerimizi gözden geçirmeliyiz. Yani ne kadar doğru yaklaşımda bulunuyoruz, ne kadar dürüstsel yaklaşıyoruz, genel kanıya ne kadar uygun bir tavır sergiliyoruz. Çünkü eğer ahlaki ve etik anlamda bir takım yanlışlıklar varsa büyük bir düşüşü de getirir. Kraliyet yıldızları bu anlamda gerçekten ortası olmayan siyahla beyaz şekilde ilerleyen bir sistemden bahsedebiliriz. Evet büyülü yükselişlerin ve büyülü çöküşlerin yeni ayı bakalım yükselen burçlara göre neler getirecek. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları ikizler burcunda meydana gelecek olan yeni ay üçüncü evinizde etkili olacak anlaşmalar sözleşmeler fırsatlar haberler kararlar ön planda hareketli olacağınız bir süreçten bahsedebiliriz bu dönemde çok sürpriz haberler ile karşı karşıya kalabilirsiniz sürpriz teklifler anlaşmalar görüşmeler ön planda olabilir Aklınıza gelen yeni ve parlak fikirleri de değerlendirme zamanı olabilir gibi gözüküyor. Tutkuyla istediğiniz, sürekli düşündüğünüz, hayal ettiğiniz o konu her neyse onunla alakalı da e, güzel gelişmeler e, süreçte kendini gösterecektir. Yakın çevrenizle alakalı önemli gündemler aktif olurken aynı zamanda araç alımı satımı gibi konularda gündeme gelebilir sevgili koçlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları ikizler burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın ikinci evinde etkili maddi anlamda büyük şanslar ve fırsatlar elde edebileceğiniz gibi uzun zamandır satın almayı planladığınız bir alışveriş fırsatı da karşınıza çıkabilir süreçte özellikle alım satımla alakalı kazanç ve gelir gider dengesiyle alakalı büyük şanslar elde edebileceğiniz bir gündem var. Uzun zamandır para kazanmayı umduğunuz tutkuyla yaptığınız bir meslekle alakalı ek bir kazanç imkanı da elde edebilirsiniz. Bu alanlarda özellikle maddi fırsatları süreçte değerlendirmeniz ve maddi atılımlardan elde edeceğiniz fırsatları daha bellek bir şekilde görmenizi sağlayacak bir yeni aydan bahsedebiliriz. Sevgili boğa burçları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili ikizler burçları burcunuzda meydana gelecek olan yeni aile beraber yeniden doğuyorsunuz. Hayatınızda hemen hemen her alana dair. Yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar e, ön plana çıkacak. Kadarsal anlamda parladığınız, bugüne kadar emek verdiğiniz konuların karşılığını almaya başladığınız bir süreç olacak. Hatta öyle ki biraz şımarabilirsiniz. Tabii ki burada e, karşınıza çıkan fırsatlara biraz daha olgunlukla yaklaşmanız e, yerinde olacaktır süreç açısından bakıldığında. E, bir takım kararlar açıklayabilirsiniz, imaj değişikliğine gidebilirsiniz, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz insanlar tarafından daha çok dikkat çekeceğiniz bir süreçten bahsedebiliriz. Güzel bir süreç olur umarım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili Yengeç Burçları, İkizler Burcu'nda meydana gelen yeni ay 12. evinizde etkili olacak. Burada özellikle gizli kalmış şanslar ve fırsatlar ön plana çıkabilir. Sizden saklanan bir takım konular ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok tutkuyla istediğiniz bilinçaltınızda yer etmiş durumlarla alakalı da önemli gelişmeler ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Burada özellikle tutkularınızın ön plana çıkacağını görüyoruz. Gizli aşklar ve gizli bağlantılar eski aşkların tekrar gündeme gelmesi gibi durumlarda süreçte söz konusu olabilir sevgili yengeç burçları kaybettiklerinizi telafi etme zamanı umarım güzel fırsatlar karşınıza çıkar hoşçakalın merhaba sevgili aslan burçları ikizler burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 11. evinde etkili özellikle e, kariyer gelirleriniz, almak istediğiniz ünvan, hayalleriniz Hedefleriniz, idealleriniz ve sosyal çeyreğinizle alakalı bir takım şanslar ve yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Yeni bir hayalin peşinden gidebilirsiniz. Uzun zamandır düşündüğünüz, planladığınız, seves ettiğiniz bir konu olabilir bu. Bir arkadaşınızın desteğiyle, bir dostunuzun desteğiyle beraber hayallerinizi gerçekleştirme noktasında önemli adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda kariyer gelirlerinizde veya unvanınızda bir takım yenilikler ve değişimlerde söz konusu olabilir. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili Başak Burçları İkizler Burcu'nda meydana gelen yeni ay özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı yeni gelişmeleri de beraberinde getirecektir. Burada bir takım kariyer fırsatları karşınıza çıkabilir. Ancak kendi bireysel hedefleriniz ve e, aile döngünüzle alakalı sınanmalarda söz konusu olabilir. E, karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Sizi destekleyen insanlar varsa onlarla iş birliği halinde olmanız gerekiyor. Çok istediğiniz, uzun zamanları planladığınız bir konunun peşinden gidebilirsiniz. Geleceğinizle alakalı radikal kararlar alabilirsiniz. Sevgili Başak Burçları, hoşçakalın. Sevgili terazi burçları, İkizler Burcu'nda meydana gelen yeni ay 9. evinizde etkili olacak. Yurt dışı ile alakalı fırsatlar, hukuksal gündemler aynı zamanda sosyal medya alanında... E Ön plana çıkabileceğiniz süreçler söz konusu olabilir. Çıkacağınız bir seyahat alacağınız bir eğitim sonrası yeni gündemler karşınıza çıkacaktır. Özellikle burada devam eden hukuksal süreçleriniz varsa lehinize sonuçlanabilir. Yurtdışı bağlantılı konular varsa bunlarla alakalı da doğru adımlar atılabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir süreç olur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları, ikizler burcunda meydana gelen yeni ay 8. elinizde etkili olacak. Özellikle parasal gündemlerle alakalı yeni gelişmeler var. Elinize toplu bir para girişi olabilir, toplu bir para çıkışı olabilir. Ee, özellikle partnerin e, maddi durumuyla alakalı da önemli gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Ruhsal anlamda daha çok değişeceğiniz, dönüşeceğiniz, kendinizle alakalı farkındalarınızın artacağı, spiritüel konulara yatkınlığınızın artacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Görünmeyen destekler e, aslında arkanızda olacak. Bir şekilde destekleniyor olacaksınız. Yalnız olmadığınızı hissediyor olacaksınız. Sevgili akrep burçları güzel bir süreç olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili yay burçları, ikizler burcunda meydana gelen yeni ay 7. elinizde etkili olacak. Burada özellikle ikili ilişkiler alanında yeni bir takım gündemler var. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde yeni bir gündem ortaya çıkabilir. Bununla beraber partnerinizin veya ortağınızın hayatında yaşanan önemli gelişmelerin dolaylı olarak sizin hayatınıza tesir edeceği bir gündemden bahsedebiliriz iş birliğinden yana olacağınız e, karşı tarafın yönlendirmesiyle hareket edeceğiniz bir süreçten de yine bahsedebiliriz sevgili yaylar. Güzel bir süreç olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. İkizler burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak. İş hayatınız, günlük rutinleriniz, birlikte çalıştığınız kişiler ve sağlığınızla alakalı önemli gündemler var. Yeni bir rutine dahil olmak, yeni bir sürece yapabilirsiniz. E, Başlamak adına önemli gündemler olabilir. Birçoğunuz diyete başlayabilir, spora başlayabilir, hayatına yeni e, işlevsel e, alışkanlıklar katabilir. Bağımlılıklardan kurtulmak için gerçekten çok uygun bir süreç. Kendi ekibinizi kurmak, bir çalışma planı ayarlamak için yine keza oldukça uygun bir süreçten bahsedebiliriz. Sevgili oğlak burçları güzel bir süreç olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili Kova Burçları, ikizler Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 5. evinde etkili olacak. E, aşk hayatınız e, hareketleniyor, heyecan duyduğunuz, sizi harekete geçirecek, mutlu edecek, eğlendirecek gelişmelere hazır olun derim. Güzel haberler alabilirsiniz, e, güzel aşklar ve maceralar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Aklınıza parlak, e, yaratıcı fikirler gelebileceği gibi tasarım e, ve yatırımlarla alakalı e, özellikle risk almaktan çekinmeyeceğiniz bir süreçten bahsediyorum. Birçok kova burcunun süreçte bir çocuk haberi de gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Umarım güzel bir süreç olur. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. İkizler burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Bir düzen değişikliği var hayatınızda. Uzun zamandır hayal ettiğiniz bir taşınma veya bir yatırım durumu söz konusu olabilir. Ev almak, taşınmak, yer değiştirmek. Konfor alanıyla alakalı yeni gündemlerle uğraşmak söz konusu olabilir. Aile içerisinde e, halledilmesi gereken meseleler veya bir şekilde güncelleme yapılması gereken durumlar ortaya çıkabilir. Daha çok kendi güvenli konfor alanınızda olmak isteyeceğiniz ve bu konuda köklenme ihtiyacında olacağınız bir gündemden bahsedebiliriz. Sevgili balık burçları umarım keyifli bir süreç alır sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet ikizler burcunda meydana gelecek olan yeni aya dair anlatmak istediklerim kısaca bu şekildeydi. Umarım faydalı olur. Umarım güzel haberlerinizi alırız yorumlarda. Lütfen paylaşın benimle. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloje hesabı veya opikusastroloje.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler hoşçakalın.